Fakir hadi artık şehre doğru gidelim hava karardı iyice. Az sonra Atua parkı da kapatırlar zaten. Çocuklar nerede etrafta gözükmüyor. Ya Arda, Rüzgar, Elif, Gamze. Bu korkunç kaydıraktan kaydılar. Görevli o kadar demişti bu kaydırağı kullanmayın diye. Onları aşağıdan kurtarmam lazım. Vay canına oğlum burası ne böyle. Baksanıza kaydırak bizi nereye getirdi. Bu korkunç kaydıraktan kayınca resmen yer altında bir mekana geldik. Hayır <gülüyor> bu iğrençti Hüsamettin burada ne işin var Evet Hüsamettin neden geldim buraya Siz neden dolayı geldiyseniz ben de ondan geldim Neyse hadi şurasını birazcık inceleyelim Baksanıza şuraya upuzun tünel Evet Arda doğrusu bu sefer ben de merak ettim Ya ben de merak ettim şimdi Neyse arkamdan gelin Bakalım burası nereye gidiyormuş Görürüz şimdi. Değerli misafirlerimiz <gülüyor> aqua parkımız 10 dakika içinde kapanacaktır. Ya bu arada ve rüzgar nerede hala gelmedi. Elif ve Gamze de yok. Hüsamettin de yok. Baba onlar en son yasak olan kaydırağa gittiler. Evet Hüsamettin de oraya gitti. Ya hayır ya olmaz ya. Oraya girmemeleri gerekiyordu. Neden girdiler? Havaya bakın. İyice karardı. Az sonra aqua parkı Yapacaklar. Ne yapacağız biz? Burasını kim yaptı acaba? Çok korkutucu gözüküyor. Ha, bu ne? Olamaz o neydi öyle. Gidelim takip edelim onu. Sanırım burada kötü şeyler oluyor. Arkamdan gelin sakın arkandan ayrılmayın. Gelin gelin şu taraftan gidiyoruz. Bu yaratıklar ne böyle ya? Nereye gidiyorlar? Çok korkunç. Her yerden bir yaratık çıkıyor ya. Korkmayın yola devam edelim hadi. Arkamdan gelin. Tire. Bir tren daha geçiyor. Arkada yaban yaratıklar var. Arda korkuyorum, gitmeyelim. Korkma Elif, bir şey olmaz. Yola devam edelim hadi. Çabuk geçin karşıya, tren bizi ezmeden. Birbirimizden ayrılmayalım. Arkamdan gelin çabuk. Bir ne var burada? He? He? Hadi çabuk Tı. çabuk buradan çıkmamız lazım. Hızlı olun. Dikkatli olun, düşmeyin de var. Hızlıca geçin. Haydi. Takip edin beni. Buradan bir an önce çıkmamız lazım. Müsametdin. Burası ne böyle şimdi? Arda sürekli karşımıza değişik parkurlar ve değişik yaratıklar çıkıyor korkuyorum. Neyse hadi bir an önce çıkalım buradan. Takip edin beni. He olamaz. Her yerde karşımıza çıkıyor bu tren ya ne bu böyle. Neyse çabuk hızlı olun hemen tırmanalım şuralara. Hadi gelin gelin karşıya kayalım çabuk. Tamam geliyoruz. Olamaz. Şuraya bakın! Olamaz! Bunlar ne? Bu tarafa doğru bakıyorlar! Hadi gelin! Takip edin! Şu tarafa doğru gittiler! Olamaz! Durun! Bunlar ne böyle? Birisini taşıyorlar! Şunlara bakın! O taşıdıkları kişi kim? Patronları olmalı! Burada neler dönüyor böyle? Hadi gelin! Yola devam edelim! Şunları takip edelim! Nereye gittiklerini öğrenelim! Kral koltuğuma götürün. Aquapark da kapandı. Çocuklar hala ortada yok. Kesin şuradalar, kesin. La, fakir! Oğlum, Aquaparkı kapattılar. Yapacak bir şey yok. Şuraya girmemiz lazım artık. Haydi gelin takip edin. Girelim fakir. Çocukları bulmadan bir yere gidemeyiz. Arda, rüzgar, burada mısınız? Çocuklar neredesiniz ya? Yoklar, hiçbir yerde yoklar şu kaydırak bir yere gidiyor o tarafa bakalım fakir tamam hadi gidelim bakalım kaydırak nereye doğru kayıyor anlarız şimdi fakir dikkatli ol arkamdan gelin burası iğrenç korkuyorum tamam tamam fakir ben de arkandan kayacağım haydi tırman Barbie, Miray, aslı polis siz burada kalın çocuklara sahip çıkın. Oğlum oh, burası çok korkunç vallahi sizle ben. Kusura bakmayın. Hadi hadi kayalım artık. Oh, Hayır. Dikkatli olun babacığım. Hayır. Oh be. Oh, ba. Oh, ba. Oh, ba. Oh, ba. Hayır. Burası neresi böyle? Nereye geldik biz? Çocuklar kesin buralarda bir yerlerde. Evet fakir merak etmişler girmişler işte. Neyse bulalım şunlara. haydi gidelim. Şu taraftan ışık geliyor. Arda rüzgar burada mısınız çocuklar? Ha, o ne öyle? Olamaz geri çekil fakir. Bu ne böyle? Burada karit şeyler oluyor korkuyorum. Gidelim bakalım şuna fakir lütfen. Tamam tamam arkamdan gelin. Nerede gözükmüyor etrafta. Belki şu tarafa gitmiştir. Dikkatli olun! Tamam saklanalım burada. Evet evet biraz daha şöyle gelin görmezler. Olamaz bu ne böyle? Ha, bu sesler ne böyle? Alarmlar ötüyor birileri var içeride. Olamaz olamaz tuzak varmış alarmlar ötüyor. Şimdi ayvayı yedik ne yapacağız? Yürüyin çabuk şu tarafa bakın anlaşılan misafirlerimiz var. Tiren sen de arkalarından dolaş. Gelen misafirleri yakalayalım. Diğer misafirimizin yanına koyalım. Meraklı çocukları çok severim. Çabuk çabuk çıkmamız lazım buradan. Arkamdan gelin koşun. Olamaz bu da böyle. Eyvah! Ayvayı yedik. Ne yapacağız şimdi? Etrafımızı sardılar. Geliyorlar bu tarafa doğru. Hayır yaklaşma git. Yakalandık buradan da geliyorlar. Sıkıştırdılar. Hey size diyorum. Çabuk çıkartın bizi buradan. Bu yaptığınız yasa dışı bir şey! Size diyorum! Şunlara bak! ya, Bunların amacı ne? Bizi buraya hapsettiler! Şimdi oradaki kaydıraklardan kayıyorlar! Boşuna uğraşmayın! Buradan çıkartmayacaklar bizi! Ya bunlar neyin kafasını yaşıyor? Yerin altına böyle bir yer kurmuşlar! Kaydıraklardan kayıyorlar! Anlamıyorum amaçları ne? Keşke örümcek kostümüm yanımda olsaydı. O zaman sorardım onlara. Örümcek kostümüm soyunma odasında kaldı. Al ah, bir yanımda olsaydı bak neler yapardım ben bunlara. Artık buradan çıkışı unutun. Neden sen ne zamandır buradasın? 3 gündür. Aqua park'a geldim. O korkunç kaydıraktan kaydıktan sonra kendimi burada buldum. Evet bizde. Dikkatli olun lütfen. Şimdi nereden gideceğiz bilmiyorum. Sağdan mı soldan mı? <Gülüyor> Hadi <bu da> böyle. <Gülüyor> Kaçalım fakir Ulan koşun çabuk arkamdan gelin. Geliyorlar hala fikir. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay. Birkaç misafirimiz daha var. Şunları parkımızda biraz eğlendirelim bakalım. Daha sonra yakalar, diğerlerinin yanına atarız. Durun aklıma bir fikir geldi. Hey sen siyahlı kaydıraktan kaymayı seviyor musun? Arda aşkım ne yapıyorsun? Sessiz ol Elif şuradaki bizi duymasın. Kaçamazsınız yakalanacaksınız sizde. Hadi çıkart bizi buradan da beraber kayalım. Arda saçmalama ne yapıyorsun? Çıkartsana çok eğlenebiliriz. Birlikte çok eğleneceğiz söz veriyorum. <Gülüyor> i̇şte bu hadi çabuk arkamdan gelin gidiyoruz çabuk. <Gülüyor> Ne oluyor Arda? Koşun çabuk, koşun çıkalım buradan. Hadi hızlı olun. Ne yaptın sen manyak? ne öyle? Arda! Babacığım, buradayız baba. Çocuklar gelin çabuk bu tarafa çabuk. Hızlı olun, gidelim buradan çabuk. Hayır, hiçbir yere kaçamazsınız. Hadi hadi çabuk şu taraftan koşun. Çıkalım buradan hemen koşun baba çabuk. Ama bu ne böyle? ah bu videoya 50.000 like gelirse yarın sizin için aksiyon dolu bir video geliyor. Şu ana kadar görmediğiniz tarzda aksiyon dolu bir video için lütfen abone olarak ve like atarak desteğinizi gösterin. Abone olduktan sonra like atmayı unutmayın. Bu videoya 50.000 like gelirse yarın video yayında olacak arkadaşlar. Desteğinizi gösterin. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hayır olmaz geliyor. Çabuk çabuk. Bu taraftan gidelim. Gidelim koşuyor, arkamızdan geliyor olamaz. Sizde olun çabuk çabuk çabuk. Olamaz çok dinlenme. Gel gel Hadi ya nerede kaldı bizimkiler? Oğlum hala çıkmadılar. Nerede kaldılar bunlar? Olamaz çok dinlenme. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Gel gel gel. Bir ay soru sorma, sadece koş çabuk. Lanetli bu akıl park şehre doğru kaçıyoruz çabuk. Arkanıza bile bakmayın koşun.